Merhaba canlar! Türkiye'nin tarafsız ana haber bildirimiyle karşınızdayız. Ben Deniz Über Tarık Mazat, Tarık Haber Notu. haber bildirimi başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün her çıkan gelişmelerini sizler paylaşacağız benim. Ana haber bildirimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tarif yaparsak: Twitch 3 Tarık Haber, Yüz Sosyal Çek Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Oku ok Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, Yüzyüz Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yayı Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Haber. Twitter'e Tark Haber, Reddit, Ground, Type TV, Sözdekezi, Youtube, Tark Haber TV, VK, Ömer Tarık Yılmaz Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak e, Nonolive'da yayıntayız Nonolive kanalımız Tark Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. İlk haberimize geçiyoruz değerli dostlar. İstanbul için imsak vakti 04.51'de imsak olacaktır değerli izleyenler. Gereklerimiz için imsak vakitlerini öğrenmek istiyorsanız tarikhaver.com'dan bakabilirsiniz. Borsa günü baya bir hareketli yaşadı değerli izleyenler. Dolar 19,31 yükselişte, Euro 21,24 21, yükselişte kapattı. Altın 1.251 e yükselişte ve B, İstanbul borsası günü 5.146 ile günü yükselişte kapattı. Muharrem İnce'nin hoş geldiniz güle güle sözlerine Camdaş Tolga Işık'tan ama o olmadı ve be. Muharrem Bey tepkisi geldi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce katıldığı canlı yayında açıklamalar yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretlerinin ardından hoş geldiniz güle güle demedi. Çok tartışılan İnce gazeteci Camdaş Tolga Işık olmadı ve be. Muharrem Bey siz onun nazik bir üslup olduğunu düşünüyor musunuz diye sordu. İnce ise orada bir kasıt yok. Art niyetim yoktu yanıtını verdi. İnce yerini ittifak hala anıt kabile giremedi. Utanmaya, saklanmaya gerek yok. HDP adayı çıkarmadı ve destekliyor dedi. Muharrem İnce'nin hoş geldiniz. Güle güle sözlerine candaş Tolga Işık'tan ama olmadı ve be Muharrem Bey tepkisi. 12 Nisan 2023-2035 son güncelleme 12 Nisan 2023 21:41. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce katıldığı canlı yayında açıklamalar yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinin ardından ''Hoş geldiniz, güle güle'' demesi çok tartışılan İnce'ye gazeteci Candaş Tolga Işık, ''O olmadı be Muharrem Bey, siz onun nazik bir üslup olduğunu düşünüyor musunuz?'' diye sordu. İnce ise ''Orada bir kasıt yok, art niyetim yoktu'' yanıtını verdi. İnce ''Yedili İttifak hala Anıtkabir'e gidemedi. Utanmaya, saklanmaya gerek yok. HDP aday çıkarmadı ve destekliyor'' dedi. Takip et. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TV 100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında gazeteci Candaş Tolga sorularını yanıtladı. İnce'nin açıklamalarından öne çıkanları şu şekilde, 3 yıldır geziyorum. 4 Eylül 2020'de Memleket Hareketi diye bir hareket başlattım. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum demiştim. Sonra parti kurdum. Önce %1 oy alırsınız, dediler şimdi 7, 8 alırsınız, oy bölersiniz diyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu, partilere gitti, 13 kere toplantı yaptılar. Bizimle kimse bir iletişime geçmedi. Peki ne oldu? Ben imza toplamaya başladım, AK Partililer yardım etti, dediler, iftarının sonu bitmiyor. Kemal Bey'in kırgınlığı varsa arayayım, dedim. Candaş Tolga Işık, İncin'in Kılıçdaroğlu'na ziyareti sırasında, hoş geldiniz, güle güle, demesini sordu. Işık, ama olmadı be Muharrem Bey, siz onun nazik bir üslup olduğunu düşünüyor musunuz, dedi. Art niyeti olmadığını ifade eden ince ise, ben imzayı topladım ayın 29 bunda kurallar çekilmeden önce. Sayın Kılıçdaroğlu geldi deprem, sandık güvenliği ve trolleri konuştuk başka bir şey konuşmadık. İkinci tura siz mi ben mi kalırım bilemem biz birbirimize lazımız dedim. Hoş geldiniz, güle güle de bir sorun yok. Hiçbir at niyetim yoktu. Engin Altay beni aramıştı, Kemal Bey'in kırgınlığı varsa kendisini arayayım dedim. Yok dedi ifadelerini kullandı. Gelin üçümüz oturalım. Benim beklentim niye yok? İlkeler ittifakına varız. Menfaat ittifakına değil. Beni Cumhurbaşkanı adayı yapın. Siz yardımcılar olun. Benim ittifakım böyle olmaz. Böyle bir beklentim yok. 4 günü toplasan bir puan var ne oyları var? Bırakın gelin üçümüz oturalım. Atatürk. Terörle mücadele. Sığınmacıları gönderelim. Diyelim çıkalım basının karşısına dedim. Bu bir tekliftir halkın önünde yapılmıştır. Bu kadar bakanlık, milletvekilliği dağıtmaya gerek yok. Hala Yedilli ittifak hala Anıtkabir'e gidemedi, dedi. İnce, Işık'ın sizde mi Yedilli diyorsunuz şimdi, sorusuna ise utanmaya, saklanmaya gerek yok. EDP aday çıkarmadı ve destekliyor, yanıtını verdi. Teklifler geldi. Bana, Menfaat ittifakı doğrultusunda teklifler geldi. Benim önerilerim ilke ittifakıdır. Onların önerisi diğerleriyle yaptığı gibi ittifaktı. Ben diyorum ki menfaat ittifakının içinde olmam. Barış eli uzatıyorum. Seçime bir hafta kala benimle en fazla AK Parti uğraşacak. Ben aday olmazsam Erdoğan'ın kazanma şansı fazla. Ben AK Parti'den oy alıyorum. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'a oy vermeyen bir kitle var. Ben bunların oyunu alıyorum. Memleket Partisi'ni barajın altında düşürmek için bir hafta kala saldırıları göreceksiniz. Bu bir taktiktir. Ben kafası karışıklardan, morali bozulanlardan, çocuğuna harçlık veremeyenlerden, iktidardan bıkanlardan, muhalefete kızanlardan oy alıyorum, özgürlük isteyenlerden oy alıyorum. Millet İttifakı'na şunu öneriyorum. Bu iktidardan kurtulmalıyız. Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli, gelin birbirimizi incitmeyelim. İncitmezsek oyları diğer tarafa aktarmak kolay olur. Kamplaştırırsak, kutuplaştırırsak zor olur. Ben ısrarla barış eli uzatıyorum. Yapmamız gereken bir iş daha var. Hale yapmamız gereken bir iş daha var. Sandık güvenliği. Biz memleket partisi olarak sandıklardan görevli bulunduramıyoruz. Bizim ilk seçimimiz olduğu için böyle bir şansımız yok. CHP, İyi Parti hangi sandıkta eksik varsa bize bildirsinler, bizim arkadaşlarımızı CHP ve İyi Parti kimliği taşımak şartıyla sandıkta görevlendirelim. Buna hazırız, eksik nerede varsa katkı sağlayalım. Yine yarışalım ama sandık güvenliği için birbirimize destek olalım. Asla böyle bir şey yok. C, Candaş Tolga Işık'ın sizin parti sözcünüzün eşinin hükümete çok yakın bir şirkette çalıştığı söylendi. Bu şirketten partimize maddi bir bağış oldu mu sorusuna da yanıt verdi. İnce 1 lira bile böyle bir şey yok. Tek hanım aylık 1500 lira partiye aidat ödüyor. Arkadaşlarımız partiye aidat ödüyor. Biz 2,5 senedir partiyi böyle yönetiyor ve masraflarımızı böyle karşılıyoruz. Pek hanımın eşi ücretli bir çalışan. Orada 24 bin çalışan var dedi. Erdoğan gitmeli, yeter artık. Erdoğan 21 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Erdoğan artık Türkiye'de vaatte bulunamaz. Yılda bunları gerçekleştiremeyen bir insan neyi gerçekleştirecek? Erdoğan gitmeli, yeter artık. Yorgun ve memleketi bir uçurumun başına getirdi. Merkez Bankası'nın rezervlerini sıfırladı. İzi borca batırdı. Eğitimi çöktürdü. Tarımı çöktürdü. Sokakları mültecilerle doldurdu. Yargıyı teslim aldı. Meclisin itibarını düşürdü. Hesabında biriken para. Her sabah bakıyorum. Cumhurbaşkanlığı hesabında biriken para 2 milyon TL'ye yakın. İsteyen mali müşaviri yanına alır. Memleket Partisi'nin hesabının burada. Para benim el yazımla çekilebiliyor. Her şey kurallara uygun. Hepsi el yazımla imzalı. Ne kadar lazım? 150 bin lira. Hatta bir banka personeline el yazımla imzalıyorum. Banka personeli arıyor beni partinin muhasebecisi gittiğinde. Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa destekleyecek mi? Muharrem İnce, Işık'ın Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa destekler misiniz? Sorusuna ise benim için ittifak tabi ki bitti. İkinci tura ben kalacağım. Ama kalamazsam o zaman konuşurum. Kemal Bey kimse sormadı herkes bana sordu. Ona da sorun sonra ben söylerim yanıtını verdi. Bunlar ilgini çekebilir. Dubai'de villa fiyatları düşündüğümüzden daha uygun olabilir villa satılık arama reklamları. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir o ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. AK Parti'nin Necmi Kadıoğlu milletvekili adaylığından çekildiği Haklılığımı ayaklar altına alarak dedi. 14 Mayıs seçimlerinde yaşayan milletvekili adaylar partilerince listeler halde YSK'ya sunuldu. AK Parti İstanbul 3. bölge 8. sıradan eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nu aday olarak göstermişti. Yaşanan tartışmaların ardından Kadıoğlu açıklama yaparak adaylığından feragat ettiğini duyurdu. AK Partili Necmi Kadıoğlu milletvekili adaylığından çekildi. Haklılığını ayaklar altına alarak. 12 Nisan 2023 19.21 son güncelleme. 12 Nisan 2023 19.22. 14 Mayıs seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları partilerince listeler halinde YSK'ya sunuldu.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 Partilerin sunduğu listeler kamuoyunda tartışmalara sebep olurken bazı listelerde yaşanan değişiklikler de dikkat çekiyor. 8. sıradan aday gösterildi. Eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, AK Parti İstanbul 3. Bölge 8. sıradan aday gösterildi. Listelerin basında paylaşılmasıyla Kadıoğlu'nun adaylığı tartışma konusu oldu. Orkun'in son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar. Sosyal medyadan açıkladı, feragat ediyorum. Söz konusu tartışmalar devam ederken Kadıoğlu, adaylıktan istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Geçmiş davaları hakkında beraat ettiğini savunan Kadıoğlu, kendi adı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıpratılmaya çalışıldığını belirterek, nefsimi ve haklılığımı ayaklar altına alarak buna müsaade etmeyeceğim. Bu sebeple milletvekili adaylığından feragat ettiğimin beyanıyla bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da partim ve ülkem için çalışmaya devam edeceğim açıklamasını yaptı. Kadıoğlu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde. Bunlar ilgini çekebilir. Satılmayan mobilyalar yarı fiyatına mevcuttur kanep. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Cep telefonları fiyatlarını vergi muafiyeti nasıl etkileyecek? Tek tek hesaplarını yüzde elli indirim geliyor. AK Parti'nin Ankara'da düzenlenen programda seçim bir açıklaması sonrasında gözler cep telefonlarındaki vergi oranına ve ne kadar indirim uygulanacağına çeviriliyor. ediyor. Gençlerin bir defaya mahsus olmak üzere muaf tutulacak olması vaadi sonrası piyasadaki telefonlarda ne kadar indirim olacağı belli oldu. Fiyatlara %50'ye yakın düşüş dikkat çekti. Cep telefonları fiyatlarını vergi muafiyeti nasıl etkileyecek? İlk tek hesaplandı. %50 indirim. 12 Nisan 2023-16-43 son güncelleme. 12 Nisan 2023 17 55. AK Parti'nin Ankara'da düzenlenen programda seçim beyannamesini açıklaması sonrasında gözler cep telefonlarındaki vergi oranına ve ne kadar indirim uygulanacağına çevirdi. Gençlerin bir defaya mahsus olmak üzere vergiden muaf tutulacak olması vaadi sonrası piyasadaki telefonlarda ne kadar indirim olacağı belli oldu. Fiyatlardaki %50'ye yakın düşüş dikkat çekti. Takip et. 14 Mayıs seçimleri hazırlığı kapsamında Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Eğitimden adalete, sağlıktan ekonomiye çok sayıda bölümleri ayrılan beyannamede gençlerin ilgisini en çok telefonlara uygulanacak vergi muafiyeti çekti. Gençler fiyatları araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz, ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından sosyal medyada gündem olan cep telefonu ve vergileri kısa sürede gündem oldu. Sabahta yer alan habere göre telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür ve Turizm Bakanlığı payı, %12 oranında TRT bandrol ücreti, ÖTV ve %18 oranında katma değer vergisi alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor. Katma değer vergisi kanununa ve kanunun Cumhurbaşkanı'na, daha önce Bakanlar Kurulu'na, verdiği yetkiye göre 3 farklı katma değer vergisi oranı uygulaması yapılıyor. Standart oran %18 indirimli oran %8 süper indirimli oran %1. Telefonların fiyatı ne kadar düşecek? Vergi muafiyeti bilgisayar, monitör, mose, klavye gibi teknolojik ürünleri kapsamadığından dolayı bu ürünlerde herhangi bir indirim söz konusu olmayacak. Daha önce uygulanan %18 katma değer vergisi oranı uygulanmaya devam edilecek. Cep telefonlarında geçerli olacak muafiyet ise bir telefonun fiyatını yaklaşık olarak %50 oranında düşürecek. Söz konusu hesaba göre, 45.999 liralık bir telefonun vergisiz hali 23.413 lira olduğu için 22.586 lira vergi muafiyeti sağlanmış olacak. 30.000 liralık telefonun vergisiz hali 15.000 lira 270 lira olduğu için muafiyetin uygulanması halinde fiyat 14.730 lira düşecek. Aynı hesaba göre 20.000 liralık bir telefonda 10.180 lira uygulanan vergi fiyatı düştüğü zaman telefonun fiyatı 9.820 lira azalacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Amerika Birleşik Devletleri Mart ayı enflasyon verisi açıklandı. Altın fiyatları için son eşit. Grafik sigur. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir. Bu ekranlarda ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu Euro 2028 ve 2032 için başvuru yaptı. Sunulan stadyumlar arasında dev kulübünün mabeli yer almazı. Türkiye Futbol Federasyonu 8 aylık bir hazırlık sürecinin ardından tamamlanan dosyaların adaylık kuralları çerçevesine dijital ortamdan UEFA'nın İsviçre'nin Neon kentinde bulunan merkezine ulaş, ulaştırıldığı belirtti. Resmi adaylık başvurusunu 23 Mart 2022 tarihinde yapan Türkiye dosyasında 2028 ile 2032 Avrupa Futbol Şampiyonları adaylık teklifinin tüm teknik detayları hükümet hükümet garantileri ve destek mektupları çalışma kitabı ile ek belgeler gelmiş. Son dakika TLF Euro 2028 ve 2032 için başvuruyu yaptı. Sunulan stadyumlar arasında dev kulübün mabedi yer almadı. 12 Nisan 2023 18:56 son güncelleme 12 Nisan 2023 18:56 TLF, 8 aylık bir hazırlık sürecinin ardından tamamlanan dosyaların, adaylık kuralları çerçevesinde dijital ortamdan UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezine ulaştırıldığını belirtti. Resmi adaylık başvurusunu 23 Mart 2022 tarihinde yapan Türkiye'nin dosyasında, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları adaylık teklifinin tüm teknik detayları, hükümet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgeler yer alıyor. Takip et! Türkiye Futbol Federasyonu, TLF, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için hazırladığı adaylık dosyasını UEFA'ya sundu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 8 aylık hazırlık sürecinin ardından tamamlanan dosyalar, adaylık kuralları çerçevesinde dijital ortamda UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezine ulaştırıldı. Resmi adaylık başvurusunu 23 Mart 2022'de yapan Türkiye'nin dosyasında, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları adaylık teklifinin tüm teknik detayları, hükümet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgeler yer alıyor. Türkiye'nin yanı sıra Euro 2028 için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyetinin ortak adaylığı, Euro 2032 için ise İtalya'nın adaylığı bulunuyor. Euro 2028 ve Euro 2032 diye ev sahipliği yapacak ülkeler Ekim ayında açıklanacak. Kararlılığımızı gösterdik. TLF Başkanı Mehmet Büyükekşi, adaylık dosyasının UEFA'ya teslimine ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en büyük turnuvasını Türkiye'de düzenlemek için artarda beşinci kez aday olduklarını belirtti. Bu konudaki kararlılığımızı bir defa daha tüm dünyaya gösterdik, diyen Büyükekşi, titizlikte hazırladığımız adaylık dosyasını UEFA'ya sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm bakanlarımıza ve yerel yöneticilerimize, adaylığımızı desteklemek üzere sağlamış oldukları koşulsuz garantiler için içtenlikle teşekkür ediyoruz. UEFA'nın adaylıklarda aradığı ancak her ülkede bulamadığı bu garantilerin bizim adaylığımızı bir adım ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Modern stadyumlarımız ve tesislerimizde, ülkemizdeki futbol tutkusuyla, üst düzey organizasyon kabiliyetimizde her zaman övündük. Böylesi büyük bir turnuvaya ev sahipliği yapabilme hakkını kazanmamız, Cumhuriyetimizin 100. yıl gururunu taçlandıracaktır ve Türkiye'ye büyük değer katacaktır, ifadelerini kullandı. TLF Başkan Vekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükelezberci, büyük turnuvaları düzenleme hakkının bu heyecanı hiç yaşamamış ülkelere verilmesi gerekliliğinin önemine dikkati çekti. En doğru şekilde anlatacağız. Adaylık süresindeki rakiplerin bu ve benzeri çaptaki organizasyonları daha önce düzenlediğini dile getiren ezberci, şampiyona heyecanını gerçek anlamda Avrupa'ya yayma fırsatını ve içinde barındırdığı kapsayıcılık mesajını göz ardı etmek. Eşsiz bir coğrafi konuma sahip ülkemizin ev sahipliği yapacağı bir Avrupa şampiyonasının UEFA'ya ve üye federasyonlara sunabileceği olanakları görmezden gelmek son derece talihsiz olur. Sahne sırasının artık Türkiye'ye geldiğine yürekten inanıyoruz. Dosyamızı teslim ettiğimiz andan itibaren artık adaylığımızın uluslararası tanıtımı aşamasına geçeceğiz. Avrupa'daki futbol paydaşlarına Türkiye'nin Euro 2028 ve Euro 2032 adaylıklarının avantajlarını en doğru şekilde anlatacağız, değerlendirmesinde bulundu. UEFA Genel Sekreteri Kadir Kardeş ise Türkiye'nin geçmiş adaylıklar ve kulüpler düzeyinde düzenlemiş olduğu final maçları sebebiyle her zamankinden daha tecrübeli olduğunu belirterek şu görüşlerini paylaştı. Ülkemiz hak ediyor. Kapsamlı bir adaylık dosyası hazırlamak için aylardır fedakarça, gerçek bir takım ruhuyla çalışan ekibimize teşekkür ediyorum. Biz görevimizi layıkıyla yaptığımıza inanıyor ve geçmişte kulüpler seviyesinde düzenlediğimiz final maçlarından gelen deneyimimizi Avrupa Şampiyonası düzeyine çıkarmak istiyoruz. Geçmişte 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2009 UEFA Kupası final maçlarını ve 2019 UEFA Süper Kupa karşılaşmasını başarıyla organize ettik. Bu yıl Haziran ayında Şampiyonlar Ligi finaline, 2025 yılında ise UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul'da ev sahipliği yapacağız. Tüm bunlar bizim için büyük bir gurur ancak daha büyük turnuvaları da organize edebilecek güçteyiz. Avrupa Şampiyonası heyecanını ülkemize getirmek için azmimizi ve arzumuzu yıllar içerisinde hiç kaybetmedik. Futbola olan tutkusu ve misafirperverliği tüm dünyada bilinen Türk halkının böylesi bir turnuvayı gerçek bir festival ortamına çevireceğine eminiz. Ülkemizin bu tarihi ve unutulmaz deneyimi yaşamayı sonuna kadar hak ettiğini düşünüyoruz. 10 stadyum arasında Vodafone Park yok. Treyya'ndan Ajans Spor'un haberine göre TLF, Euro 2028 ve Euro 2032'ye sahipliği için 8 şehirdeki 10 stadyum ile başvuruda bulundu. Beşiktaş'ın maçlarına oynadığı Vodafone Park ise bu statlar arasında yer almadı. İşte o stadyumlar. Antalya Korend'in Airlines Park. Atatürk Olimpiyat Stadyumu. Bursa Büyükşehir Stadyumu, Eskişehir Atatürk Stadyumu, Gaziantep Kalyon Stadyumu, Konya Büyükşehir Stadyumu, NF Stadyumu, Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi, Ülker Stadyumu, Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu. Bunlar ilgini çekebilir. Cumhuriyet Mahallesi, satılmayan mobilyalar 2023 Fiyat Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ankara Kulisleri Hareketlerinde Sinan Okan, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. toplantı sonrası ilk açıklama geldi. Bize bir teklif yapıldı dedi. Türkiye'de 14 Mayıs'a giderken siyasi sahnesi de hareketlerinde. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Ali Kemal Kılıçdaroğlu, Atatifakı'da Sinan Okan ile bir araya geldi. Toplantının seçimle ilgili olup olmadığı merak ediliyordu. Sinan Ogan'dan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, Sinan Ogan'a ne teklif etti? Detaylar haber Ankara kulisleri hareketlendi. Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Toplantı sonrası ilk açıklama bize bir teklif yapıldı. 12 Nisan 2023-14-16 son güncelleme 12 Nisan 2023-14-17. Türkiye adım adım 14 Mayıs'a giderken siyaset sahnesi de hareketlendi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan ile bir araya geldi. Toplantının seçimle ilgili olup olmadığı merak ediliyordu. Sinan Oğan'dan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'a ne teklif etti? Takip et. Seçimlere bir ay gibi bir süre kalırken Ankara'daki siyaset gündemi de hareketlendi. İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinem Oğan ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme sonrası kameraların karşısına geçen Oğan, kısa bir açıklama yaptı. Kritik toplantıda seçim için işbirliği konusunun gündeme gelip gelmediği merak edilirken, Oğan söz konusu iddialara açıklık getirdi. Seçimlerle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan kendisine bir teklif yapıldığını belirten Oğan, diğer Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce'den de görüşmek için randevu talep edeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Oğan görüşmesinde işbirliği konuşuldu mu? İşte Sinan Oğan'ın Sözcü TV canlı yayınındaki sözleri. Sayın Kılıçdaroğlu nezaket gösterip randevu talebimizi kabul etti. Muharrem İnce ve Sayın Erdoğan'dan da görüşme talep edeceğiz. Taleplerimiz işbirliği değil, demokratik bir seçim dönemi geçirmek. Milletin kafasında hiçbir soru işareti olmamalı. YSK'ya çağrıda bulunuyorum. Bir milyondan fazla seçmenin kaynağı nedir? ''Sayın Kılıçdaroğlu bize bir teklif yaptı. İstanbul seçimleri 13.000 oyla kazanılmıştı. Ben burada en az 2 milyon oydan bahsediyorum. Bu 2 milyon oy seçimin sonucunu belirler. Sayın Kılıçdaroğlu bana bir teklif yaptı. İlgili bir arkadaşı yönlendirirseniz bir seçim gecesi elimizdeki tüm verileri sizinle paylaşmaya hazırız.'' dedi. ''Bunun için de kendisine teşekkür ederim.'' ''Kamuoyuna doğru bilgiler verilmiyor. Türkiye'ye uzaydan insan gelmedi.'' Nüfus artış hızı ortada, aylardır yıllardır Türkiye'deki yabancı sayısını soruyoruz. Sürekli çelişkili rakamlar var. Kamuoyuna doğru bilgi verilmiyor. Ne ne göç idaresinden, ne de YSK'dan bu konuyla ilgili net bir cevap alamadık. İlginizi çekebilir. Şehir efsanesi diyerek açıkladı. Ama haber bürtünümüz devam ediyor yaklaşık. Bu saatte Diğer haberimize geçiyoruz. Mansur Yavaş'ın çok sert PK kaç kişi geldi değerli izleyiciler. Ne şekilde söylüyoruz diyerek açıkladı. Kandili Kandili'yi de başlarına yıkarız. Halkımızı inandıramazsınız dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş terör örgütü PKK'ya çok sert sözlerle tepki gösterdi. Altılı masanın tertemiz bir sayfa açmak istediğini ancak Kandil'in bunu bozmaya çalıştığını söyleyen Yavaş net şekilde söylüyoruz. Kandili de başlarına yıkarız. PKK'ya da karşıyız ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş'tan çok sert PKK çıkışı. Net şekilde söylüyoruz diyerek açıkladı. Kandili de başlarına yıkarız. Halkımızı inandıramazsınız. 12 Nisan 2023 1558 son güncelleme 12 Nisan 2023 1626.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 Mansur Yavaş ve İyi Parti lideri Meral Akşener, Ankara'da İstasyon Caddesi ve Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi açılışı ile etimeskut, Sincan Projeleri tanıtım törenine katıldı. Törene Yavaş'ın terör örgütü PKK ile ilgili sözleri damgasını vurdu. Seçime HDP'nin ayrı, Hüda Parın ise Cumhur İttifakı bünyesinde katıldığını anımsatan Yavaş, Hüda Parın programını okuyun, onlarla birlikte seçime nasıl giriyorlar, içlerine nasıl sindiriyorlar, önce onun cevabını versinler, dedi. Terör örgütüne çok sert tepki. Başlarına yıkarız. Kandil'in kirletme amacıyla Altı'lı masanın işini zora sokacak işler yaptığını savunan yavaş konuşmasında tepkisini şu sözlerle dile getirdi. İşte hem demokratik gelişimi sağlamak hem yeni bir anlayış getirmek için ortaya çıkan Altı ve hükümet tertemiz bir sayfa açmak istiyor. Bu tertemiz sayfayı zaman zaman bozmak isteyenler oluyor. Bunlardan bir tanesi Kandil. Kandil sürekli olarak Altı'lı masanın işini zora sokacak açıklamalar yapıyor. Amacı kirletmeye çalışıyor. Net bir şekilde söylüyoruz, kandili de başlarına yıkarız. Kandil'de karşıyız, PKK'ya da karşıyız. Açık açık söylüyoruz. Bizleri onlarla korkutamaz, halkımızı da inandıramazsınız. Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın konuşmasına alkışlarla eşlik etti. Müdafak tepkisi, bölücülükten bahsedilmek isteniyorsa önce onun cevabını versinler. HDP'nin seçimlere ayrı girdiğini hatırlatan Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü. Bölücülükten bahsedilmek isteniyorsa Hüdapar'ın programını okuyun, onlarla birlikte seçime nasıl giriyorlar, içlerine nasıl sindiriyorlar, önce onun cevabını versinler. İyi yapılan her şeyle gurur duyuyoruz, Türkiye'nin menfaatlerini elbette koruyacağız. Devletin milli güvenliği, milli güvenlik politikası, dış politikası bunlar giderse bitermiş. Hayır, iyi yapılan her şeyle gurur duyuyoruz. Türkiye'nin menfaatini her ortamda korumaya elbette devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunun teminatlarından biri Mansur Yavaş'tır, bir diğeri Sayın Genel Başkanımızdır, diğer beş parti genel başkanıdır. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunlar ilgini çekebilir. Akbank'tan yüzde sıfır. Faiz. Ama ülkenimiz devam ediyor yaklaşık. Bir saat düştü ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Değerli Ziyanlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecanlı ruhda Real Madrid, Chelsea'yi arıyor. Maç San Diego, oynanıyor. Maçı François, Lafexter yönetiyor. Maçta Yenibahşar efendim, 7. dakikada oynanıyor şu anda. Maçı sosyal medya kanallarımızdan canlı olarak izleyebilirsiniz. Ve bir diğer maç değerli izleyenler Beşiktaş'ta e, UEFA Avrupa Ligi'nde şansını deniyor. O da maç Malafog partta oynanıyor maçı. E, maç şu anda oynanıyor efendim maçta şu an Atletico Madrid karşısında Beşiktaş 1-0 önde. Maçta 74. dakika oynanıyor. Maçta 25. dakikada Gerson Fernandes golü kaydetti. bu maçta canlı yayınlarda sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. ABD'den Suriye'de operasyon terör örgütü DAEŞ'in ele başlarından biri yakalandı. ABD Merkez Komutanlığı 8 Nisan tarihinde Suriye'nin doğusuna düzenlenen helikopter destekli bir operasyon ile terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından Kuzeyfe El Yemenli ve iki yalancısını yakaladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'de operasyon. Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından biri yakalandı. 12 Nisan 2023 2123 son güncelleme. 12 Nisan 2023 2135. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM 8 Nisan tarihinde Suriye'nin dolusuna düzenlenen helikopter destekli bir operasyon ile terör örgütü Daesh'in elebaşlarından Huzeyfe El-Yemeni ve iki yardımcısını yakalandığını duyurdu. Takip et Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler (Sentcom) komutanlığı, Suriye'nin doğusunda helikopter destekli bir baskında terör örgütü Daesh'le başlarından Huzeyfe el Yemeni ve iki yardımcısını yakaladıklarını açıkladı. Sentcom'dan yapılan yazılı açıklamada, Daesh'in saldırı planlayıcılarından olduğu iddia edilen Huzeyfe el Yemeni'nin Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin helikopterle düzenlediği bir baskın operasyonunda ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, Suriye'nin doğusunda düzenlenen operasyonda herhangi bir sivil kaybının yaşanmadığı ve yemeninin yakalanmasının örgütün operasyon düzenleme kabiliyetine önemli bir darbe olduğu ifade edildi. Anadolu Ajansı, bunlar ilgini çekebilir. Akbank'tan yüzde sıfır. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler düzeltme e, Türkiye'mizin e, Kahramanmaraş merkezi biliyorsunuz depremde onun için yardım maçı yapılıyor. O maçta özel maçta şu anda Beşiktaş 1-0 önde değerli izleyenler düzeltmeyi yapalım. 3 araç birbirine girdi. Değerli izleyenler, 3 kişide hayatını kaybetti. Hakkari Van Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi yer alandı. Kaza nedeniyle jandarma bölgede başka kazaların önüne geçmek için güvenlik önlemi aldı. 3 araç birbirine girdi. 3 kişi hayatını kaybetti. 12 Nisan 2023 1836 son güncelleme 12 Nisan 2023 1836. Akkari Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle jandarma bölgede başka kazaların önüne geçmek için güvenlik önlemi aldı. Takip et. Akkari Karayolu Dikili Dikilitaşköy yakınında İran Plakalıtır, sağnak nedeniyle kayganlaşan yolda önce Van'a doğru seyir halindeki minibüste çarpıştı, ardından tırın lorsesi de otobüse çarptı. Kazada minibüsteki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, Afat, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tır sürücüsü de gözaltına alındı. Jandarma ekipleri bölgede olası kazalara karşı yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bunlar ilgini çekebilir. Dış mekan koleksiyonu snoc. Şimdi keşfet. Gelin Ramazan'da iyiliği paylaşalım, bereketi birlikte yayalım İHH. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir. Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz değerli her günün videosunda bugün ölümle burun buruna geldi. Güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıttı. Motorbüste sürücüsü kamyon altına kalmaktan son anda kurtuldu. Balıkesir'in Ed Edremit ilçesinde motobüste sürücüsünün kamyonun altında kalarak ölümden son anda kurtulması güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıttı. Motosiklet sürücüsü kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. 12 Nisan 2023 15:40 son güncelleme. 12 Nisan 2023 15:40. Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklet sürücüsünün kamyonun altında kalarak ölümden son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı. Takip et. Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Akçay Caddesi'nde meydana geldi. Harun A, idaresindeki kamyonla 564. sokağa dönmek isterken yine sağından gelip eski itfaiye kavşağına devam etmekte olan Mihail Mehmet Bey, yönetimindeki motosiklete çarptı. Kamyonun iki tekerinin arasında kalarak son anda ezilmekten kurtulan motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İha. Bunlar ilgini çekebilir. Dün hafta ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler yani, yaklaşık bir saatte ya bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar programında duyur, duyurdu, bayrama kadar teslim edeceğiz diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'de deprem iftarda önemli açıklamalarda bulun. Deprem bölgesinde devam eden inşaat çalışmalarına vurgu yapan o Erdoğan, Kalıcı konutlarımızın yoğun bir şekilde inşaatlar devam ederken, inşallah onları da bir yıl içinde tamamlama sözümüz var ve bayrama kadar köy evlerinin bir kısmını teslim edeceğiz ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar programında duyurdu: Bayrama kadar teslim edeceğiz. 12 Nisan 2023 20:47 Son güncelleme 12 Nisan 2023 21:52 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de deprem zedelerle iftarda önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde devam eden inşaat çalışmalarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalıcı konutlarımızın yoğun bir şekilde inşaatları devam ederken inşallah onları da bir yıl içinde tamamlama sözümüz var. Ve bayrama kadar köy evlerinin bir kısmını teslim edeceğiz, ifadelerini kullandı. Takip et. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, felaket bölgesine yardım etmek, depremzedelerimize yardımcı olmak yerine daha ilk geceden itibaren sosyal medya mecralarından devletin kurumlarına iftira atanları mahşeri vicdana havale ediyoruz, dedi. Araman Kurtarma Ekipleri ve Depremzedelerle İftar Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye yadıma giden belediyeler Arama Kurtarma Ekipleri ve Depremzedelerle İftar programında bir araya geldi. Ramazan'ın artık son 10 günü içerisinde olunduğunu belirten Erdoğan, depremle mücadelenin timsali olanlarla iftarda bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Muhammed'den muhabbet oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl ifadelerini kullanan Erdoğan, tutulan oruçların, eda edilen ibadetlerin, yapılan hayırların Allah katında kabul olmasını diledi. Bu sene deprem felaketi sebebiyle Ramazan'ın buruk karşılanıp buruk geçirildiğini kaydeden Erdoğan ama sizler bütün bu burukluk içerisinde boş durmadınız. İlk andan itibaren gerek belediye başkanlarım, gerek AFAD hepiniz orada yerlerinizi aldınız. 11 ilimizi ilçeleriyle beraber paylaştınız. Ne gerekiyorsa canla başla orada çalışarak depremzede kardeşlerimle hemhal oldunuz dedi. Erdoğan birilerinin dedikodular uydurduğuna, yalan, fitne, fesat çıkardığına dikkati çekerek 50 bin insanın kaybedildiği bu depremde arama kurtarma ekiplerinin ve belediyelerin durmadan bölgeye koştuğunu söyledi. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır dileyen Erdoğan, onlar zaten şehadet makamında. Dolayısıyla sevgililer sevgilisine komşu. Yaralılarımıza Rabbimden şifalar diliyoruz, diye konuştu. Enkaz kaldırma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Erdoğan, kalıcı konutların inşaatının yoğun şekilde sürdüğünü, bunları bir yıl içerisinde tamamlayacaklarını kaydetti. Erdoğan, bayrama kadar köy evlerinin bir kısmını teslim edeceklerini, bununla ilk hamleyi yapmış olacaklarını ifade etti. Söz verdiğimiz gibi teslim ettik. Deprem bölgesinde çadır, konteyner ve prefabrik konutlar kurduklarını anımsatan Erdoğan, bunlar öyle rastgele olan işler değil. Bir taraftan da köy evleri ve kalıcı konutlara başladık. Bizim bunlar için zaten birilerinden yana beklememize de gerek yok. Niye? Bunları ispat etmiş bir iktidarız. Biz bunları Bingöl'de, Van'da, Elazığ depreminde, Malatya'da, Kütahya'da, Simav'da, İzmir'de gösterdik. Nasıl söz verdiyse o takvim içerisinde konutları teslim ettik dedi. Erdoğan bunlarla beraber aynı şekilde bu sözleri de yerine getirmeye devam ettiklerine dikkati çekerek şöyle devam etti. Bizim derdimiz başka. İstiyoruz ki vatana, millete hayırlı nesiller yetiştirecek bu kadroyu. Biz şimdi ne yaptık? Yaralılarımızın birçoğunu aynı zamanda KYK'nın yurtlarında da barındırdık, barındırıyoruz. İstiyoruz ki kimse benim halim ne olacak demesin. Bundan dolayı da Kredi Yurtlar Kurumuna çok teşekkür ediyorum. Düşünün bu bay bay Kemal denilen zat onun yavrucukları ne dediler? Online sistemi ile üniversite eğitimi olmaz dediler. Peki Covid'de biz online sistemi ile bu işi yapmadık mı 2 yıl boyunca? Şimdi bizim derdimiz Covid'den daha beter. Niye? Bütün depremden çıkan kardeşlerimizi acil olarak aç açık bırakmayacağız dedik. Uçaklarımızı, Türk Hava Yollarını seferber ettik. Aldık Ankara, İstanbul, İzmir bütün buraları onlarla naklettik. Dertteyiz ve bizim bu millete aşkımız var. Yurtlarımız müsait. Dedik ki online sisteme geçersek bizim 850 binmeğimiz var. O yurtlarda iskan edebileceğimiz imkanımız var. Ve herkes de bundan memnun kaldık. Şu anda biz o yurtlara gittiğimiz zaman oradaki vatandaşların bize teşekkür ediyorlar. Her şeyimiz yerinde, yememiz, içmemiz, banyomuz, her şeyimiz var. Allah sizlerden razı olsun diyorlar. Ama diyorlar biz yine geldiğimiz yere dönerim. Ne demek? Tabii ki geldiğimiz yere döneceksiniz ama hazırlıklarımızı bitirelim. İşte devlet burada. Milletin tüm imkanlarıyla devletin tüm kurumlarıyla ilk andan itibaren deprem bölgesine koştuğunu hatırlatan Erdoğan, kimi çevrelerce ısrarla söylenen devlet yoktu iddialarına dikkati çekti. İşte devlet burada siz hepiniz ilk andan itibaren oradaydınız diyen Erdoğan şunları kaydetti. Hırsla yürütülen bu tezviratın doğru da hakkaniyetli de hatta iyi niyetli de olmadığını düşünüyoruz. Felaket bölgesine yardım etmek, depremzedelerimize yardımcı olmak yerine daha ilk geceden itibaren sosyal medya mecralarından devletin kurumlarına iftira atanları mahşeri vicdana havale ediyoruz. Bunlar ilgini çekebilir. En avantajlı ihtiyaç kredisi faiz oranı hak ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu bizim heralleşmemiz böyle olacak diyerek açıkladı. Anahtarlarınızı teslim ederken dedi. Millet İttifakı başkanı adayı, adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Karaman Maraş depremlerinin büyük büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftar programına katıldı. Kılıçdaroğlu "Size diyorlar ki heralleşelim. Biz öyle değil." Biz sizden helallik isteyeceğiz. Ama nasıl? Biz evlerinizi, dükkanınızı, ahırınızı yapacağız. Sizden 5 kuruş dahi almayacağız. Anahtarlarınızı teslim ederken diyeceğiz ki şimdi helalleşelim. Bizim helalleşmemiz böyle olacak ifadelerini kullandınız. Kemal Kılıçdaroğlu bizim helalleşmemiz böyle olacak diyerek açıkladı anahtarlarınızı teslim ederken. 12 Nisan 2023-2004 Son Güncelleme 12 Nisan 2023-21-26 Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftar programına katıldı. Kılıçdaroğlu, size diyorlar ki helalleşelim. Biz öyle değil, biz sizden helallik isteyeceğiz ama nasıl? Biz evinizi, dükkanınızı, ahırınızı yapacağız. Sizden beş kuruş dahi almayacağız. Anahtarlarınızı teslim ederken diyeceğiz ki, şimdi helalleşelim. Bizim helalleşmemiz böyle olacak, ifadelerini kullandı. Takip et. Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Güntekin Uysal ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Adıyaman'daki iftar programına katıldı. İftarın ardından bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, seçmeni seslenerek sandığa gidin çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu açıklamalarından öne çıkanlar şöyle, millet ittifakı olarak tek bir şeye kilitlendik. Bu milletin sorunlarını birlikte çözeceğiz. Kamplaşma olmadan, birbirimizi kucaklayarak, birbirimize saygı ve sevgi göstererek, kul hakkı yemeden hizmet edeceğiz. Bunu söylerken şunu bilmenizi isterim, belediye seçimlerinde CHP'li belediyelere oy verirseniz, şu olur, bu olur diye bir sürü iftira attılar. Hiçbirisi kul hakkı yemedi, bütçeleri düşmesine rağmen daha büyük yatırım yaptılar, fakirin fukaranın yanında oldular. Hiçbir ayrım yapmadılar. Onlardan biri de yanımızda. Sayın Mansur Yavaş. Beraberiz ve birlikteyiz. Bu ülkenin sorunlarını çözmeye kararlıyız. Ayrımcılık yok bizim kitabımızda. İnsan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve siyaseten biz bütün insanlara hizmet etmeyi bir onur ve gurur meselesi kabul ederiz. Yeter ki bu güzel vatanımızda hiçbir çocuk yatağına aç girmesin, her evde huzur ve bereket olsun. Arzumuz budur. Vatandaşın parası kuru soğan yetmiyor dediğim zaman. Elbette insanımız acı içinde. Bunun farkındayız. Vatandaşın parası kuru soğana yetmiyor dediğim zaman soğanla alay ettiler. Geçmişte bizde de olurdu. Yardım alanlara makarnacı diye bir anlamda eleştirilir dalga geçilirdi. Açık ve net söylüyorum. Allah nasip eder, sizlerin oyuyla iktidara geldiğimizde hiçbir çocuğun yatağı aç girmediği güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Yeri geldiğinde eleştiri yapıyoruz, yeri geldiğinde kendi hatalarımızı da söylüyoruz. Evet, kusurumuz, yanlışımız varsa gel oturalım konuşalım, helalleşelim diyoruz. Çünkü biz insan olarak birbirimize muhtacız, beraberiz, kucaklaşmalıyız, Türkiye'nin sorunlarını çözmeliyiz. Her kuruşun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Hakkın, hukukun ve adaletin olmasını istiyorsanız ayın 14 günde sandığa gideceksiniz, Aktan yana, hukuktan ve adaletten yana oy kullanacaksınız. Bu işin çözümü budur. O nedenle söylüyorum kul hakkı yiyenlere oy vermeyin. Kul hakkı yiyenlere oy vermek onlara ortak olmak demektir. Çünkü biz Millet ittifakı olarak şu sözü verdik. Her kuruşun hesabını bu millete vermek bizim boynumuzun borcudur. Sizden alınan her kuruşun hesabını vermek bizim boynumuzun borcudur. Parayı yerinde harcayacağız, millet için harcayacağız ve hesabını vereceğiz. Kendimiz için harcamayacağız. Siyaset zenginleşme aracı değil, halka hizmet etme aracıdır. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyoruz. Evinizi, dükkanınızı bir kuruş almadan yapacağız ve helalleşeceğiz. Geldiler, size ev yapacağız, 2 yıl ödemesiz olacak, 20 yıllık taksitte yaptığımız harcamaların parasını geri alacağız dediler. Biz Millet İttifakı olarak şunu söylüyoruz, siz evinizi, dükkanınızı alırken 23 ayrı belgede 42 imza vardı. İnşaat mühendisinden mimarına, fizik mühendisinden tutuncu oluğa kadar herkesin imzası vardı. Siz sadece tapuya gidip tek imza attınız. Dediniz ki ben bu evi, bu dükkanı satın alabilirim. Siz devletin güvencesi altında, onun çıkardığı yönetmelik çerçevesinde size bu bina, bu dükkan depreme dayanıklıdır dediler, söz verdiniz. Siz de güvenip aldınız. Ama deprem oldu, verilen sözlerin doğru olmadığı, o belgeye imza atanların da doğru imza atmadığı ortaya çıktı. Sizler hayatınızı kaybettiniz, yakınlarınız hayatını kaybetti. Şimdi size diyorlar ki helalleşelim. Biz öyle değil, biz sizden helallik isteyeceğiz ama nasıl? Biz evinizi, dükkanınızı, ahırınızı yapacağız. Sizden beş kuruş dahi almayacağız. Ondan sonra geleceğiz, anahtarlarınızı teslim ederken diyeceğiz ki, yakınlarınızı kaybettiniz, ölenleri getirmek mümkün değil ama size evinizi, dükkanınızı ne varsa yaptık, Anahtarlarını teslim ediyoruz, gelin şimdi helalleşelim. Bizim helalleşmemiz böyle olacak. Bölgenin bütün sıkıntılarını biliyoruz. Hepsini çözeceğiz. Bunlar ilgini çekebilir. Konya Dental implant Hizmetleri, en iyi fiyat... Sayın Kılıçdaroğlu başlamaları yaptı değerli izleyenler. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Orada son seçim anketinde değerli izleyenler çarpıcı sonuçlar çıkarttı ortaya. AK Parti ile CHP arasındaki fark. başkanında ilk sırada kim var? 14 Mayıs seçimlerine Yaklaşılırken anket çek şirketlerinin araştırma sonuçları da merakla takip ediliyor. Her geçen günü yeni bir anket gündeme gereken son olarak oyrucu araştırmada 2023 Milletvekili Genel Seçimleri Siyasi Parti oy tercihi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi aday tercihi araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara göre AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin oy oranları ile Cumhurbaşkanı adaylığında Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın sıralaması dikkatçı. ORC son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar. AK Parti ile CHP arasındaki fark. Cumhurbaşkanlığında ilk sırada kim var? 12 Nisan 2023-15.40 son güncelleme 12 Nisan 2023-16.19 14 Mayıs seçimlerine yaklaşırken anket şirketlerinin araştırma sonuçları da merakla takip ediliyor. Her geçen gün yeni bir anket gündeme gelirken son olarak ORC araştırmada 2023 Milletvekili Genel Seçimleri Siyasi Parti Oy Tercihleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi aday tercihleri araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara göre AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin oy oranları ile Cumhurbaşkanı adaylığında Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın sıralaması dikkat çekti. Takip et. Türkiye adım adım 14 Mayıs seçimlerine yaklaşıyor. Bu seçim sürecinde anket şirketlerinin paylaştığı araştırma sonuçları da sık sık gündem oluyor. Son seçim anketi de ORC araştırmadan geldi. ORC araştırma iki ayrı anket sonucunu paylaşırken araştırma çalışmalarının birinde 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi aday tercihleri, diğerinde ise 2023 Milletvekili Genel Seçimleri Siyasi Parti oy tercihleri yer aldı. İşte anket sonuçlarına göre hem AK Parti, CHP ve İyi Parti başta olmak üzere siyasi partilerin oy oranları hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların sıralaması. AK Parti ile CHP arasındaki fark 3,1. ORC araştırma tarafından gidip 11 Nisan 2023 tarihleri arasında 42 ilde 5400 katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirilen çalışmada katılımcılara bu pazar seçimi olsa hangi partiye oy verirdiniz sorusu yöneltildi. Anketin sonuçlarına göre AK Parti %31,6 ile ilk sırada, CHP %28,5 ile ikinci sırada, İYİ Parti ise %14,3 ile üçüncü sırada yer aldı. Diğer partilerle birlikte oy oranları şu şekilde listelendi: Ak Parti 31,6 CHP yüzde 28,5 İyi Parti 14,3 HDP yüzde 8,8 Milliyetçi Hareket Partisi 6,2 Neneket Partisi 4,1 TIP 2,0 Büyük Birlik Partisi 1,6 Zafer Partisi 1,4 diğer 1,5. İşte okunen anketine göre Cumhurbaşkanı adayları arasında sıralama. ORC araştırma tarafından 7, 11 Nisan 2023 tarihleri arasında 42 ilde 5400 katılımcı ile 100 yüze gerçekleştirilen diğer ankette ise katılımcılara Cumhurbaşkanlığı seçimi için bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz sorusu soruldu. Cumhurbaşkanı adaylarının sıralaması da şu şekilde oldu. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, %48,9 Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, %41,5 Memleket Partisi adayı Muharrem İnce, %7,2 Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, %2,4. İlginizi çekebilir. Erdoğan'dan Millet İttifakı'na çok sert kandil tepkisi. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 11 yıl aradan sonra bir ilk yaşanıyor. Suriye, Tunus'taki Büyükelçiliğini yeniden açıyor. Suriye ve Tunus arasındaki 11 yıl önce kesilen diplomatik ilişkiler yeniden canlandı. Son olarak Esad rejimi, Tunus'taki Büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı. Öte yandan geçimiz günlerde Tunus Cumhurbaşkanı Kayıt Said, Suriye'nin başkenti Şam'da Tunus Büyükelçiliğini tekrar açma ve talimatını vermişti. 11 yıl aradan sonra bir ilk. Suriye, Tunus'taki Büyükelçiliğini yeniden açıyor. 12 Nisan 2023-1858 son güncelleme, 12 Nisan 2023-1949. Suriye ve Tunus arasında 11 yıl önce kesilen diplomatik ilişkiler yeniden canlandı. Son olarak Esad rejimi, Tunus'taki Büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı. De yandan geçtiğimiz günlerde Tunus Cumhurbaşkanı Kaysay, Suriye'nin başkenti Şam'da Tunus Büyükelçiliğini tekrar açma talimatını vermişti. Takip et. Tunus Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki Esad rejiminin başkent Tunus'ta Büyükelçilik açma kararı aldığını duyurdu. Tunus Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Tunus Cumhurbaşkanı Kaysaydın Suriye'nin başkenti Şam'da Tunus Büyükelçiliğini tekrar açma talimatına cevaben, Suriye makamları Tunus'taki Suriye Büyükelçiliğini yeniden açmaya ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde olmak üzere Büyükelçi atamaya karar verdi, ifadeleri kullanıldı. Tunus, Suriye ilişkilerinin normal seyrine dönmesinin her iki ülkenin çıkarına olduğu vurgulanan açıklamada, iki ülke dışişleri bakanlarının koordinasyon ve istişare görüşmelerinin devam ettiği aktarıldı. Tunus, Cumhurbaşkanlığından 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Suriye'deki diplomatik temsil düzeyini yükseltmek istediği belirtilmişti. 4 Nisan'da yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Said'in Suriye'ye büyükelçi atanması için işlemlerin başlatılması talimatı verdiği duyurulmuştu. Suriye ile diplomatik ilişkiler 11 yıl önce kesilmişti. Tunus, Esad rejiminin ülkede Arap Baharı ile patlak veren halk ayaklanmalarını şiddet kullanarak bastırmasına tepki olarak yaklaşık 11 yıl önce Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. Eski Tunus Cumhurbaşkanı Monsif Elmerzuki, 2012'de Suriye'nin Tunus Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi kararı almıştı. Tunus, 2017'de Suriye ile sınırlı diplomatik temsile geri dönmüş ve 2018'in sonunda da iki ülke arasındaki hava trafiği yeniden başlamıştı. Anadolu Ajansı. Bunlar ilgini çekebilir. En Değerli ana haber Mürtelimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bu pozisyonda bir ilk yaşamda Gerson Fernandes'in golü Beşitaş kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Beşitaş Atletico Madrid... Bırakmam seni Türkiye'nin kampanyası kapsamında deprem zerrelere yardım amacıyla karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan ve futbol süperlerin ilgi gösterdiği maçın 25. dakikasında golü bulan Beşiktaş'ta Gerson Fernandez bir iki yaşadı. İşte detaylar. Bu pozisyonda bir ilk yaşandı. Gerson Fernandez'in golü Beşiktaş kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 12 Nisan 2023-21.59 son güncelleme 12 Nisan 2023-22.03 Beşiktaş ile Atletico Madrid, Bırakmam Seni Türkiye kampanyası kapsamında depremzedelere yardım amacıyla karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan ve futbol severlerin ilgi gösterdiği maçın 25. dakikasında golü bulan Beşiktaş'ta Gelson Fernandez bir ilki yaşadı. İşte detaylar. Takip et. Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Yaşanan felaket sonrasında birçok ülkeden uzanan yardım ellerine İspanya'da eklenmiş ve dev kulüp Atletico Madrid, Beşiktaş ile bir yardım maçı yapmayı kabul etmişti. Ki takım, Bırakmam Seni Türkiye'm kampanyası kapsamında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Asist Gezal, Gol Gezson Müsabakanın 25. dakikasında gelişen Beşiktaş atarında rakip yarı alanda topla buluşan Raçip Gezal, savunma arasına koşu yapan Getson Fernandes'i gördü. Portekizli Yıldız, ceza sahası içinde kontrolüne aldığı meşin yuvarlığı soluna çekti ve yaptığı vuruşta ağlara göndererek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Beşiktaş'taki ilk golü Bu golün ardından Getson Fernandes bir ilki yaşamış oldu. Başarılı futbolcu, siyah, beyazlı formayla ilk golünü kaydetti. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Getson, 5 asist yapma başarısı gösterdi. Görüntüler NTV'den alınmıştır. Getson Fernandes'in boru. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tabola'dan. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Nefes almaktadır. Zorlanıyorum dedi. Burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi. 8 santimetre. Yavuzgatlı'da yaşayan 50 yaşındaki bir hasta nefes almakta zorluk çektiği için şehir hastanesine başvurdu. Muayenenin ardından ameliyata hastanın burnundan 8 santimetrelik kitle çıkartıldı. Ve sağ süren ameliyatın ardından sağlığına kavuşan şahıs taburcuydı. Nefes almakta zorlanıyorum dedi. Burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi. 8 santimetre. 12 Nisan 2023-18-25 son güncelleme. 12 Nisan 2023-18-28. Yozgat'ta yaşayan 50 yaşındaki bir hasta nefes almakta zorluk çektiği için şehir hastanesine başvurdu. Muayenenin ardından ameliyata alınan hastanın burnundan 8 santimetrelik kitle çıkarıldı. 5 saat süren ameliyatının ardından sağlığına kavuşan şahıs taburcu edildi. Takip et. Yozgat Şehir Hastanesi'ne nefes almada güçlük çektiği şikayetiyle gelen bir hastanın burnundan ameliyatla 8 cm boyunda kitle çıkarıldı. Ameliyat 5 saat sürdü. Yozgat Şehir Hastanesi kulak burun. Boğaz, KBB polikline nefes almada zorluk şikayetiyle başvuran 50 yaşında erkek hastanın yapılan tetkiklerinde burnunda 8 cm boyunda kitle tespit edildi. Göz ve beyin duvarına dayanan 8 santimetre büyüklüğündeki kitle KBB uzmanı operatör Doktor Mustafa Rehan tarafından yaklaşık 5 saat süren ameliyatla alındı. Tedavisi tamamlanan hasta taburcu edildi. Ameliyatının yaklaşık 5 saat sürdüğünü söyleyen operatör Doktor Rehan, 50 yaşında erkek hastamız burun tıkanıklığı şikayetiyle geldi. Muayenesinde bu tıkanıklığın sebebinin bir burun eti veya kemik eriliği değil de kitle olabileceğinden şüphelendik. Hemen bir tomografi ve MRI çektirdik. Hastamızın ameliyatı kitlenin bulunduğu yer ve boyutundan dolayı sıkıntılıydı. Kitle 8 cm boyutundaydı. Yeri ise kafa tabanı ve göz kemiklerinin birleştiği yere yapışıktı. Ameliyatımız gayet başarılı geçti. Kitlenin hepsini yüzünde herhangi bir kesik oluşturmadan burun içerisinden tek parça olarak çıkardık. Hastamız taburcu oldu, dedi. İha. Bunlar ilgini çekebilir. Konya Dental İmplant Hizmetleri, en iyi fiyatları burada göründüş implantları arama reklamları. Ve izleyenler bu haberimizle birlikte haber.com ana haber bülteninin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizi destekleyebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak gibi de iyi akşamlar. dileriz.